bulunmakta. Şimdi ee, şöyle bugün hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bugün sınava girdim. Sınava girdim. Yani ney başla aman aman Şimdi baba olay şu. Olay şu. Ulan yanlış tuşa bastıktır. Stimdek arada akıl karıştırıyor biliyor musun? Heh şimdi geldik bu ekran tamam. Şimdi baba olay şu yani Şunu bir başta anlamak lazım arkadaşlar. Şunun bir başta anlamak lazım. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Yani bu ülkede yayıncıya da ihtiyaç var. Youtuber'a da ihtiyaç var. Anladın mı yani? Hani her yani her şeye ihtiyaç var anladın mı? Boş gezen de olacak, yeri gelecek, çalışan da olacak. Babama sordum yani. Herhalde sanayiye gönderecek bilmiyorum ama. Baba ya yedik ondan sonra açtık yayını. Yok öyle benim sınavım kötü değil bu arada. Ee, ben yapayım diye bir tane soru koymuşlar. Bir netim var orası kesin bir gitar sorusu vardı. O gitar sorusu bir net var yani o. Kesin onu, onu tam olarak şey yaptık yani. Yani e, hani hiç yapamadım değil anladın mı? Kas soru işaretledin? Nerede? <gülüyor> Kağıtta mı kitap çıktı mı? Kitap en son bir çizelge yaptım çünkü şöyle üçgen vermiş dedim ki bu, hani cevap kitapçığında şöyle üçgen deseyse mesela üç tane D üst üste gelmez yep J işaret anladın mı? <gülüyor> Ezuncilerin mantık yaptım yani orada. Mantık sorusu çok fazlaydı kitap çıktı. Bunu yani 4 E de üst üste gelmez anladın mı yani? Vallahi diyorum. Hani <gülüyor> o da dedim olmaz herhalde o da yani. Imkansız dedim ya. <gülüyor> ne kopya oğlum kopya mı bir yani? Kopya falan yakala öyle bir şey yakalatırsan sen iki yıl üç yıl. Giremiyor musun bir daha sınava? Ben her yıl girerim hobi olarak. İçerik çıksın diye. 3 yıldır içerik için girdim arkadaşlar burada bak. izleyenler bilir. Bu arada arkadaşlar bugün sponsorlu bir yayınımız var. Ee, hiç farkında değilsinizdir onun şeyden ama. Birazdan oyuna ayar ayarlarımızı böyle yaparız. Oyuna geçtiğinde tam ekranı veririm. Ee, bugün Banevi'den sponsorlu bir yayınımız var. Bana ee, bir sağ olsun. Dedi ki. Sen okul mokul tutturamayacaksın. Belli biz sana bir sponsorluk görelim. 5 level hype train. Hype train 5 level'a doğru. Oldu mu 5 mi oldu? 5. seviye tamamlandı diyor. Konfetiler patlıyor. %110 olmuş. Maşallah maşallah maşallah. Çok teşekkür ederim. Herkese desteği için çok teşekkür ederim. Bugün botlar hazır herhalde. Çünkü statla vermemiz lazım. Hani o ba #banabidir, ne bileyim bana bir kalptir. Aynen görüyorum ara ara. Onları biraz Enes yazı botunu biraz şey yaparsak fazla <gülüyor> <gülüyor> Masaüstü <esti> fotosu mu? Tır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da Bu güzel aga bir dakika. Bu on numaradır yapacağım. 1 minit. Şunu bir koyalım. Miza seviyorum ya, He. miza seviyorum oğlum. Bazı <gülüyor> şeylerin şakası yapılamaz. <gülüyor> yani şöyle bir. He. Bugün bir de inanılmaz güzel bir çekilişimiz var. Bu var ya gerçekten büyük jest ve 10 numara hareketti. Benim için de, izleyicim için de. Biliyorsunuz ki ben hep bu sponsorlukların yanında. Ee, izleyicim için bir şeyler isterim bir şeyler olsun da isterim ee, konuşulurken de içerik yazım kısmında ben her şeyi anlatıyorum ya bir de maşallah ee, şöyle bir şey olacak bugün 100 tane 30 TL'lik bana bir